İnanmıyorum Kerem Komser iyileşmişsin. Tekrar döndün aramıza. Kerem Komser iyileşmiş. Komiser, şuna bak. Tekrar Kerem Komiser hoş geldin. Sen. Merhaba sağ olun. Teşekkür ederim. Seni çok özledik Kerem Komiser! Evet hem de çok. Teşekkür ederim. Artık iyileştim. Tekrar aranızdayım. Patron ne yapıyoruz? Plan nedir? Şehri patlatacağız. Nasıl yani patron? Bildiğin şehri patlatacağız. Ciddi misin? Evet. Tamam patron ben varım. Sen şimdi git TNT al alabildiğin kadar Emre dersin patron. Bakalım bize engel olabilecekler mi? Şehir çok büyük o yüzden çok fazla TNT gerekiyor. Kerem Komiser! Aramıza i̇şte Kerem bu. Komiser! İşte bomba ser. Kerem Kılıçer. Karamızdan. İşte karamıza döndü. Oley! Kerem Kılıçer tekrarımızda. Tamam yeter. Durun diyorum. Kerem Kılıçer tekrar aramızda. O düşüreceksiniz i̇şte yapmayın. Lütfen bırakın artık beni. Yalvarırım bırakın. Bırakın diyor zengin. Tamam yeter bu kadar. Bırakalım o zaman. Hadi bırakın oğlum yeter bu kadar. Bırakın! Oh, oh. <gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bırakın dedim. Kerem Komsar. Ulan bırakın dedim de böyle mi bırakılır? Sakat bırakacaksınız. Yere yapıştım. Aa belim. Patron geldim patron. Çabuk çabuk hızlı ol. Haydi şunları. Al patron al hepsini al. Güzel. Keşke biraz daha alsaydın. Bu şehri yerle bir edeceğiz. <Gülüyor> of, uykum geldi be Kerem'le konuşmam lazım Kerem Aslı ne oldu aşkım Kerem konuşmamız lazım Tamam konuşalım ne konuşacağız Kötü bir şey mi oldu Kerem sen hastanedeyken çok korktum Aslı aşkım iyileştim artık ben iyiyim bak karışındayım Kerem sana bir şey söylemek istiyorum Söyle Aslı ne oldu Ben çok kötü bir şey yaptım Sen hastayken suçluların Aslı ne yaptın sen ya ne yaptın? Selam. Dur dur korkma. Ben ay. Ay pardon değil. Bildiğin ay. Abone ol, like at yoksa güneş hiç çıkmaz. Çabuk dediklerimi yap. Şaka şaka. Yapmak zorunda değilsin ama yaparsan süper olur. Neyse videoya devam edelim. Fakir ay bay yedik fakir kapıyı aç fakir kapıyı aç ne oluyor be fakir ne oluyor ya Kerem komiser ulan öyle gelinir mi aklım gitti fakir ulan gece vakti sen beni korkutuyorsun ben de seni korkutacağım Kerem komiser göreceksin sen geliyorum geldim Kerem komiser geldim göstereceğim şimdi sana fakir ulan şuna bak ya deli bu adam bekle sen bekle Allah ne yapıyorsun sen manyak? Sen deli gibi kapıyı çalınca hiçbir şey yok. Ben kapıyı böyle açınca manyak oluyorum öyle mi? Hiç sanmıyorum. Her neyse ne oldu Kerem Komiser söyle. Fikir etrafına, etrafına bakarsan, bakarsan ne olduğunu, ne olduğunu görürsün. görürsün. Ne olmuş ya? Ha? Lan bu ne? Olamaz! Kerem Komiser! Şuraya bak Kerem Komiser olamaz! Kim yaptı bunu? Hepimiz öleceğiz. Olamaz! Öleceğiz! Bu ne böyle Kerem Komiser? Ölmek istemiyorum. Fikir şehirdekileri uyarmamız lazım. Çabuk! Uyanın! Lan. Uyanın! Arkadaşlar, artık sonumuz Hayır! Bir şeyler şey düşünmemiz lazım. Mu? Ne yapacağız? Ölceğiz! Lütfen! Bu şahısını yapacağız. Hazır olacağız. Bu şahısını yapacağız. 90'danmıştım. Allah'ım! Buraya kadar Sessiz olun! Susun artık! Susun! Bir şeyler düşünmemiz lazım. Yoksa hepimiz burada öleceğiz. Bu şehir bizim her şeyimiz. Ağlamak yerine plan yapalım, yoksa TNT'ler patlayacak. Bu teknolojik TNT'leri kim koydu buraya? Biz koyduk TNT'leri. Kötü adam yakalayın. Sakın, öyle bir şey yaparsanız bu düğmeye basarım. Ve elimdeki bu düğmeye basarsam, şehrin dışına kurmuş olduğumuz sistem devreye girecek ve tüm TNT'ler patlayacak. O yüzden sakın bize saldırmayın! Sakın o düğmeye basma! Basayım mı? Ha? Ha? Basayım mı? Bas! Bas patron! Basayım mı düğmeye? Hayır! Dur! Basma! Ne istersen yapacağız! Lütfen düğmeye basma! Hüsamettin! Ne oldu baba? Bir şey mi oldu? Hüsamettin oğlum! Bir şeyler yap! Lütfen! Tamam baba! Şimdi ışınlanıyorum! Ha? Ne oluyor orada? O ses neydi? Eyvah! Umarım anlamaz! Fakir gel bakayım buraya! Bana mı diyorsun? Sen kimsin beni ayağına çağırıyorsun? Bundan sonra ben bu şehrin başkanıyım. Eğer ki yanıma gelmezsen düğmeye basarım. Şehir yok olur ona göre. Tamam tamamdır. Lütfen basma düğmeye. Geliyorum. Of! ne yapacağım ben ya? Nasıl kurtaracağım bizimkilere? Yardım edeyim mi? He? Ne oluyor? Allah, o ne? Sen Tepegözün arkadaşısın. Evet, yardım edeyim mi sana? Yardım ister misin? Tamam, bana yardım et de. Bir daha sakın arkamdan öyle sessizce gelme. Ödüm koptu kardeşim. Bu ne böyle. Hemen tamam, tamam. Şu kötü adamların elinden o düğmeyi almamız lazım. Yoksa tüm bu çentileri patlatabilir. Senin sihirli güçlerin var. Görünmez olsana. Git yanlarına ve düğmeyi ellerinden al. Doğru! Neden aklıma gelmedi ya bu benim? Haydi görünmez ol. Bana bak fakir. Ha ne oldu? Baktım söyle. Bundan sonra ben bu şehrin patronuyum. Bana patron diyeceksin. Allah Allah. Bak masarım düğmeye. Dur dur! Sakın sakın! Tamam tamam! Efendim de bana! Patron de bana! Tamam! Patronsun! Kralsın! Başkansın! En güçlü sensin! Aferin! Ben gidiyorum! Hazırım! Gözüm dışında her yerim görünmez oldu! Tamam hadi git! Gözünü göremezler zaten! Tamam gidiyorum! Umarım gözünü göremezler! Sen burada kal! Ben gidiyorum! Bak iyi dinle bizi. Şehri bırakıp gidersen sana istediğin kadar elmas veririm. Evimin alt katında gizli bir depo var. Gizli depodaki sandıkların içi ağzına kadar elmasla dolu. Ayrıca olarak sakladığım elmastan değerli bir top var. O topu da sana vereceğim. Hem sana benziyor. Ne diyorsun sen fakir? Yani sana benziyor derken şey, şey yani. Senin gibi elmas gibi yani. Senin gibi elmastan bir kalbi var. Akıllı ol fakir. Aklını alırım tamam mı? Akıllı ol. Tamam tamam özür dilerim. Lütfen affet. Affettin mi beni? Ha? Tamam affettim. Bir daha olmasın. Helal üsamettin. Alamaz döme. Al bakayım sana. Al. Ne oluyor patron? Lan koruma sen mi vuruyorsun bana? Kim vuruyor bana? Hayır. İşte Kim vuruyor bu. bana? Lütfen. Ne oluyor? Kim vuruyor? Tamam orada artık oradan? düğme sen Helal bir samet. Ben, vuruyor. ben vuruyorum oğlum. Yeminimi yalıyorum. Tamam fakir. O düğmeyi sakla. TNT'ler patlamasın. Şimdi şu adama saldıralım baba, öldürelim onu baba. Kim vuruyor bana? Kim vuruyor diyorum? Patron etrafta kimse yok, kimse vurmuyor. Aa, patron bana da vurdu. Galiba cinler geldi, kaçalım. Kaç koruma? Olamaz patron bana vuruyor şimdi, olamaz. Tepe göz peşlerinden git. Kaçmalarına izin verme. Tamam fakir, o kötü adamı yiyeceğim. Bize de bırak tepe göz, biz zombilerinle karnı aç. Tamam zombiler. Size de bırakırım. Hadi göz bak. Şimdi şehirden kaçacaklar. Benden hiç kimse kaçamaz. Merak etme. Koş koruma. Koş. Cinler geldi bu şehre. Olamaz. Koş koruma. Arkana bile bakma. Olamaz patron. Hop nereye gidiyorsunuz bakalım? Olamaz. Buradan kaçalım. Merhaba. Buradan da kaçamıyoruz. Ne yapacağız? Sıkıştık. Hiçbir yere kaçamazsınız. Şimdi ne yapacağınız? Sıkıştınız! Ayvayı yediniz. Teknolojik midemde sizi sindireceğim. Ama ilk önce sizi ortadan ikiye böleceğim. Hayır! Hayır olamaz! Lütfen yeme bizi! Tepegöz, yalmığınız hata yaptık! ortadan Yalvardım. ikiye Yalvardım. ayırma bırak bizi! Gel buraya! Hayır!